Başlıyor. Dolar 18,20 Euro 18,13 altın 12,30 Borsa 3.223 ve Bitcoin 19.730'da bir düşüşle kapattılar. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu Masterchef'e bisikletle giriş yaptı. TikTok Femmeni Ece Ronay verdiği göğüs dekolüteşle beğeni yağmını tuttu. Vatandaşlar indirimdeki Firtöz'ün birbirine girdiği bir kadının biber gazı ile tehditler savunması dikkat çekti. Türkiye'den kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan HDP'li Semra Güzel adliye sevk edildi. İşyerinin fotoğraflarını çekerken vurularak öldürülen şahsın son anları kameraya yansıtı. İYİ Parti ödemiş ilçe başkan yardımcısı Bilal Şeker traktör kullandığı sırada yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti. Türk Havayolları personeline ikramiye müjdesi geldi. 12.000 yardımcı destek personeline kişi başı 20.000 TL verilecek Batman'da yamaç paraşütü yapan iki kişi karayola düştü. Duman durumlara kritik değerli izleyenler ve bu haberimizde gün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.